Tarih Müzesi ve Açılış Töreni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. <Gülüyor> Sayın Genel Başkanım, müsaadelerimiz açılış konuşmasını yapmak üzere Etim Eskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel Bey'i ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Saygı Değer Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Değerli Kaymakamım, Türk Cumhuriyetlerinin değerli büyükelçileri, ülkemizin değerli üniversitelerinin kıymetli rektörleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayıp Teşriflerimizle Türk tarih müzemizi ve parkımızı ve heyecanımızı, sevincimizi çoğaltmak kastıyla teşriflerimiz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Sayın Genel Başkanım, Türk tarih müzesi yaklaşık 4 yılı aşkın bir çalışmanın ürünü. Konuyu size arz ettiğim tarihten itibaren programlama, projelendirme ve icraata dökme süresi dört yılı biraz açtı. 2019 seçimlerinden önce başlattığımız proje bugün nihayete erdi. Bu proje 6000 bin metre karesi kapalı olmak üzere, 52 bin metrenin de metrekarenin de üzerinde bir açık alanla birlikte yaklaşık 58.000 metrekare ve 60.000 metrekare arasında oluşan açık ve kapalı müzeden oluşmaktadır. Müzemiz binlerce yıllık Türk medeniyetinin başlangıcından İstiklal muharebesine kadar olan süreçte Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan sürede tarihin belirli dönemlerinde yaşanmış olayları ve tarihe damla vurmuş değerli büyüklerimizi, kahramanlarımızı canlandırmaktadır. Müzemizde yaklaşık 206 heykel vardır. Müzemizde 5 tane kompozisyon vardır. Erdoğan'ın kol destanı, İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı, Çanakkale Destanı, Kırşat ve Kırçalisi. Bu beş kompozisyonla birlikte e, müzemizdeki heykel sayılarımız çok daha yüksek. Müzemiz geniş bir alanda olması münasebetiyle aynı zamanda manevi önderleri de ve devlet adımlarında burada Sergileme, onları canlandırma ve özellikle de gençlerimiz başta olmak üzerine milletimizle buluşturmayı hedefledik. Müzemiz başlangıcından itibaren bir bilim kurulu kontrolünde yüründü. Başında tarihçi değerli hocalarımız olmak üzere, değerli sanatçılarımızın hepsinin emekleri vardır burada. Burası Türkiye'de bir benzerinin olmadığı, bana söylendi. Ben sordum Türk Cumhuriyetleri'nde de benzerinin olmadığı söylendi. Dolayısıyla Türk coğrafyasında gerçekten bu manada inşa edilmiş. İnşallah Türk coğrafyası başta olmak üzere bizim değerlerimizin yaşandığı tarihimizin dokunarak öğretildiği bir müze ve eğitim yuvası olacaktır. Müzemizde yaklaşık 40 bin adetlik bir kütüphanemiz, 650 kişilik bir konferans salonumuz, sergi salonumuz, hediyelik eşya satış reyonumuz ve kafeteryadan oluşan sosyal tesisimiz de mevcuttur. Müzemizde inşallah geçince göreceğiz Türkiye'nin en büyük otellerden birinde burada kurmak nasip oldu. Ve Türklerin hayatlarının yaşantılarını anlatan o tarzı da yine müzemizin bir köşesine inşa ettik. Arzumuz ve temennimiz odur ki bu müze, başta ifade ettiğim gibi gençlerimiz olmak üzere, eğitim gören bütün çocuklarımıza, üniversite eğitimi gören gençlerimize, 7'den yetmiş bütün insanımıza, Tarih adına, kültür adına, sanat adına bir şeyler vermesidir. Buradaki amacımız, tarih bizim ortak değerimiz olması münasebetiyle tarihten alacağımız derslerle ülkemizin geleceğini daha iyi inşa edeceğimize inanıyoruz. Onun için bilinçli gençler yetiştirme adına da bu yönüyle katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çok yoğun bir çalışma süreci yaşandı. Bu çalışma içerisinde gerçekten herkesin çok emeği var. Birçok insanın emeği var. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu müzenin yapılışında tarihi değerlerin, tarihin buraya taşınmasında değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Taş Ağır hocam başta olmak üzere yine çok değerli ressam hocamız Azerbaycanlı Yaşar Zeynal hocamız olmak üzere ve proje mimarımız Alper Bey başta olmak üzere herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepimize müzemiz hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun, Türk dünyasına hayırlı olsun diyorum efendim. Bizleri şerefledirdiniz sayın genel başkanım. İnşallah buradan bugünkü yapacağımız açılışla bu müze Türkiye'nin gündeminde ve başta Ankara halkı olmak üzere yoğun bir ziyaretçi alacağına inanıyorum. Ee, en iyi şekilde de ziyaretçilerimizi alabileceğimizden şüpheniz olmasın efendim. Hepinize saygılarımı sunuyor. Tekrar hoş geldiniz de Sağ olun. konuşmalar için teşekkür ediyoruz. çocuğu adalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet olacaktır. Türk Tarih Müzesi ve Parkı, geçmişten günümüze uzanan kadim Türk uygarlıklarının destansı yolculuğuna tanıklık ediyor. Etimeskut Belediyesi'nin hizmete sunduğu Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Türk tarihine ve kültürüne damga vurmuş kişilerin heykel ve görsel ügelerini, Tarihimizde yer edinen önemli olayların kompozisyonlarını ve panoramik resimlerini, Orhun ve Uygur yazıtlarının replikalarını 1300 yıl sonra ilk kez Türkiye'de sergileyen dev bir kültür merkezidir. Mekan ve zaman olarak Türk dünyasını kucaklayabilecek ve ortaya konmuş olan o zengin muhteşem tarihi bir şekilde el aldık. Benim iddiam şu, burada Ütüp Dünyası'na yönelik ve insanlığa yönelik bir çiçek açacak. Ütüp Dünyası bu şekilde böyle bir müzeye ilk defa sahip oluyor. Ve Türkiye'de ve Tebaskuk'ta sahip oluyor. Tarihte yerini almış önemli şans önemli kahramanları, hafızaların, toplumun hafızasında yer etmiş önemli olayların temsili gösterisi var. ...göz alıcı mimarisi ve kent estetiğini koruyan yapısıyla... ...binlerce yıllık kültür birikimini yansıtan... ...Türk Tarih Müzesi ve Parkı... ...6 bin metrekare kapalı... ...50 bin metrekare açık alanıyla... ...saygıdeğer ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Projeye 2019 yılında başladık. İlk bana geldiğinde çok hayal zamanımın aynı mekan içinde... Dört ayrı konu olması çok cazip geldi bana. Böyle bir şey düşündüm. Bunlar hepsinde günün farklı saatlerini gösterdi. Mesela şimdi göreceksiniz Sakarya Meydan Muharebesi'nde sabah saatleri, İstanbul Fethi'nde öğlene doğru, Malazgirt Meydan Muharebesi akşam, Elgin Otu'ndan çıkışı sekize yakındı. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğrenimine yönelik olan görsel unsurlar Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda etkin bir biçimde kullanılmakta. Temel ilke gençler. E, projenin temelindeki e, ihtiyaç gençlerin kendi tarihine doğru kaynaklardan, kendi e, yaşadığı alanlardan eğitilerek öğrenilmesi, eğitim süreci içerisinde e, ...görerek, dokunaraktan eğitim almak çok önemli. Bu anlamda da heykelin ve resmin çok özel bir yeri var. Çünkü sadece heykel ve resim yeterli değil. E, yine sürdürülebilirlik ilkeleri içerisinde sosyal aktivitelerle, seminerler, sempozyumlar ve panellerle bunların beslenmesi planlanıyor. Aynı zamanda da e, ilk orta ve lise çağındaki öğrencilerin burada gezi esnasında ve gezi sonrasında derslerini yapabilmesi de planlanıyor. Bu anlamda da yine projenin bir önemi var. Üniversiteler, bilim insanları, yazarların ve sanatçıların el birliğiyle çalışmalarda bulunduğu ilk proje olma özelliğini toşuyan Türk Tarih Müzesi ve Parkı, bir bilim ve sanat merkezi olarak Türk kültür ve medeniyetinin kapılarını dünyaya açmaktadır. Müzede 200'e yakın heykel bulunmaktadır. Bu müzeyi ve konsturacağı etki alanının Türkiye'yi etkileyeceğini, özellikle gençlerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yani insanlar bu müzeyi gördükçe tarihlerine daha çok ilgi duyacaklar, daha fazla araştıracaklardır. Yani burası Türk tarihine açılan bir kapı gibidir. Burayı gezen genç mesimler aslında eğitimle, kendilerine verilmesi murad edilen yüksek ahlak, yüksek tefettür, milli kimlik ve çağdaş değerler ve daha büyük işler yapmak kuvvetini bulma fikrini bu tür mekanlarda elde edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük projelerinden biri olan Türk Tarih Müzesi ve Parkı, sanat ve tarihi bütün unsurlarıyla üzüntümüş olan değerli milletimizin, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenleyin şahat etmiştir. Projenin içerik bakımından barındırdığı eserler Orkun ve Uygur abideleriyle başlıyor. Tarihteki 16 tane önemli Türk devleti, son devletimiz Türk Cumhuriyeti devleti de içinde olduğu dönemi kapsıyor. Tarihe yön veren, örneğin 1453 gibi bir çağın açılması, bir çağın kapanması gibi Kutulu Savaşı gibi, Ergenekondristani gibi ve Çanakkale Zaferi dönemlerinde barındırıyor. Yani yakın tarihten de önemli bilim ve edebiyat insanları da var. Heykel, plastik sanatlar, seramik ve daha birçok sanat içerikli atölyelerin ve eğitimlerin yer alacağı Türk Tarih Müzesi ve Arkı, sanatın soluk alıp verdiği bir yapı niteliği taşımaktadır. 650 kişilik çok amaçlı konferans salonunda tiyatro, seminer, sempozyum, kongre, panel ve akademik eğitim faaliyetleri yapılabilmektedir. 40 bin kitaplar kütüphanesiyle tarihine ve kültürüne ilgili bireylere sayısız bilimsel kaynak ve belge sunmaktadır. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret eden misafirlerimize kafe ve restoran bölümlerinde dinlenme imkanı sunulmaktadır. Müzelerin oluşturulmasında başta akademisyenler olmak üzere e, tabiri caizse yüzlerce insanla beraber çalıştık. Onların hepsine tek tek teşekkür ediyoruz burada Belediyemize bu konuda ayrıca bir teşekkür sunmak gerekiyor. Buradaki en önemli husus daha önce de belirttiğimiz gibi fen sanat kurallarına göre imalat yapılmasına izin vermiş Belediyemiz bunu sağladığı için bu proje var. Milletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz ve ülkemize ve insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Yol birlikten geçiyor. Birliğin yolu da ortak değerlerimize iyi sahip çıkmaktan geçiyor. İşte tarih bizim ortak değerimizdir. Kültür, sanat bizim ortak değerimizdir. Bizim bizeden değerlerdir. Bu bizim vizeden değerleri burada yaşatmak istedik. Ankara'mızın güzel köşesi olan Etimez kutumuzda böyle bir açık hava... Ve kapalı Türk Tarih Müzesi'ni gerçekleştirdik. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olsun, tarihçi hocalarımız olsun, profesörlerimiz olsun, sanatçılarımız olsun. Ve bu vesileyle herkese teşekkür ederken müzemizi, Ankara'mıza, ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı olmasını temin ediyorum. Türk Tarih Müzesi ve Parkı uyor biz tarihi bugün değil binlerce yıl önce Asya'da Avrupa'da Anadolu'da yaz bunlarda 1300 yıl önce yazılmış ilk de sak E altta yaz yerde gidecek Üstte mavi gök çökmedikçe, senin ilimi ve töreni kim bozulur? Günü geldi bilim ve felsefeye yönler. Günü geldi karadan gemiler yönler. Bak abi, Farsi Sultan Mehmet, senin adın da buradan geliyormuş. Ya İstanbul beni alır, ya da ben İstanbul. İçimizdeki hürriyet aşkı ve inançla tüm müşriklerin üstesinden berlik. O güzel vatanda, tarihimize sahip çıkabilecek bu güzel eserleri yapabilir. Ondan sonrası sizindir çocuklar. Görmek, hissetmek, yaşamak ve yaşatmak için tarih seni çağırıyor. Türk Tarih Müzesi ve Parkı. korudular, kıymetli misafirler, katılımlarıyla bizleri şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey konuşmalarını yapmak üzere takdim ediyorum. Buyurun sevgili buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu münasebetle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Eti Mesut'ta yaşayan her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyorum. Başkent Ankara'nın parlayan yüzü yükselen değer olan Eti Mesut'ta her ziyaret edişinde daha gelişmiş daha güzelleşmiş halde görmekten memnuniyet duyuyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yönetimi altındaki belediyelerin milletine adanmış bir şekilde çalışması hakikaten göz doldurmaktadır. İnsanımız her şeyin en iyisine layıktır. Yerel yönetimler millete hizmetin ilk halkası Belediye yönetimlerinin amacı sadece taş üstüne taş koymak değil, aynı şekilde gönülden gönülle akmak, siyasi ayırıp gözetmeksizin her vatandaşımızı samimiyetle kucaklamaktır. Şehrin evini olabilmek için bu şarttır. Sorduğumuz her hatır, tuttuğumuz her el, Çaldığımız her kapı, aldığımız her dua, sildiğimiz her gözyaşı, güldürdüğümüz her masum yüz biliniz ki iki dünyamızı da huzura kavuşturacaktır. Mesele yalnızca az oy aldım, çok oy aldım meselesi veya şu kadar belediye bizde, bu kadarı onlarda konusu değildir. Aziz milletimize, dürüst ve namuslu hizmet edenlere, nefsini yenip egosunu ayağının altına alanlara, insanımızın omuzlarına basmak yerine kendi omuzlarında yükseltenlere her zaman şükran duyarız, müteşekkir oluruz. Belediye demek, umudun kapısı, adaletli muamelenin tartısı demek. Belediye demek, insanımıza safiyetle temas eden müşfik, vicdan demektir. Belediye demek, dertlerin devası, kararmış gecenin aydınlığı, kabarmış ihtiyaçların çaresi demektir. Bildiğimiz budur, yaptığımız budur, irademiz budur. Bir belediye yönetiminin başarı düzeyi, en mağdur insanımıza ulaşma, onu dinleyip huzur ve esenliğe kavuşturma mahalletiyle ölçülmedir Bir belediye yönetiminin başarı duvarı, şehrin merkez çep çeperinde en dış çeperine insanlarımızın çehresinden bütün devreye varıncaya kadar her yeri aynı görüş açısıyla kavrayıp geliştirme, arayışıyla örülmelidir. Diyebilirim ki, Etimesgut Belediyesi, hak ettiği başarıyı yakalamış, bu ilçemizde muhkim vatandaşlarımızın takdir ve tebrikini fazlasıyla kazanmıştır. Yapımı tamamlanıp, sıraya açılışının aldığı Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Eti Mesut'ta muazzam bir eser olarak kazandırılmış, geçmiş geleceğe halin müşahitliğiyle bağlanmıştır. Böylelikle başarı çıtası daha da yükselmiştir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muhalebesi'nin 99. yıl dönümünde bir gün öncesinde bir tarih ziyafetinin, bir medeniyet ziyasının takdimi, taltifi, tanıtımı hakikaten övgüye değerdir. Ergenekon'dan Cumhuriyet'e, Türk tarihinin heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarını bir platformda teşhir eden Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın yapımında emeği geçen en başta belediye başkanımız Sayın Enver Demiral olmak üzere sanatçısından mimarına, işçisinden müteahidine proje mühendisinden tasarım ustalarına kadar her kardeşime teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Bu Açık Hava Müzesi'ni gelecek nesillere emanet edilerek onların tarih şuuruna erişmelerine destek olacak güzüyle bir yatırım, mümtaz bir eser olarak görüyorum. Üstelik çok da önemli tedakki ediyorum tarihin derinliklerinden adeta bir define çıkarıp bugüne taşınan bizi muhteşem bir maziye bağlayan her tür tarih ve kültür değeri zenginliğimizdir. Bu zenginliğin parayla mukayesesi, bir fiyat biçilmesi elbette imkansızdır. Değerli kardeşlerim, Türk Tarih Müzesi ve Parkı Mekan ve zaman olarak Türk dünyasını kavramıştır. İskit-Saka döneminden başlayarak Cumhuriyet'e ulaşan bir tarih sergisi kıvamındadır. 60 bin metrekare alana kurulan kompleks, 7 bin metrekarelik kapalı müze, 200 heykel, 700 metrekarelik panoramik resimler, rölyef, anıt ve vesikalarla süslenmiş, serbilmiş ve sivrilmiştir. Aslına uygun olarak tasarlanmış bir Kırgız otağını, iki sanat galerisini ve 40 binlik kitaplık bir Türkolojik kütüphanesini barındırması ayrıca takdire şayandır. Burada Türk tarihinin bir özeti vardır. Burada hakim olan geçmişin anı ve hatıraları aynı zamanda istikbalin irade. Ve istikametine uzanan köprü başlarıdır. Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi sıçrayıp ufuk değiştirmek bile ancak bir zemine basarak mümkündür. Bu zemin geçmişimizdir. Onunla kuracağımız sağlıklı ilişki geleceğimizi belirleyecektir. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Bu aynaya bakan toplumlar orada kendi güç... Biriçim ve deneyimleri hakkında bilgi sahibi oldukları gibi dost ve düşmanlarının da özelliklerini tanıyıp öğrendikten sonra onlara karşı hareket stratejilerini belirlemektedir. Bu ayna kırılırsa, bu ayna ortadan kaldırılırsa Allah muhafaza ne bir geleceğimiz ne de gerçeklerimiz ayakta durabilecektir. Büyük milletlerin büyük tarihleri, çağları bir kırbaç gibi kutla, kullanan büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür, tarihi de, ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktadır, akıldadır, adalettedir, insaniyettedir, hoşgörüdedir, muktedir ve mücadeleci bir ruhtadır. Tarih insanlara, toplumlara yaşanmış hadiselerden doğru ve isabetli sonuçlar çıkarmaları için yön vermektedir. Ne kadar geriye bakabiliyorsak, hafızamızı ne kadar derinlere inebiliyorsa o kadar uzağa görmemiz mümkündür. Tarihin dipsiz uçurumu dününü kaybetmiş, dününden kopmuş toplum ve devletlerle doludur. Bütün dinler, dünler bir bakıma bugünün sahnesini gösteren fenerlerdir. İnsan kök duygusunu dünüyle kazanmaktadır. Köksüksüz, olmaz bir musibettir. Akibette felakettir. Türkiye'nin ayaklarından çekmeye, önünü kesmeye, heves edenlerin ortak sorunu köksüz oluşlarıdır. Tarihini bilmeyenler, tarihine yabancılaşanlar, hatta tarihini inkar edenler tedavisi imkansız, köksüzlük hastalığına tutulmuşlardır. Zaman zaman dedelerini düşmanla bir görenler, ne arıyoruz Suriye'de, ne geziyoruz Libya'da, ne yapıyoruz Afganistan'da sorusunu soranlar yalnızca zillete değil, Bununla birlikte ruhen sefaret içindedir. Fırsatını bulsalar 950 yıl önce ...Malazgirt'te ne işimiz var diye itiraz edecek kadar soy ve onur problemleriyle mahlul olanların her milli meselede kriz çıkarmaları aslında kötü bir açmazdır. Bunlar o devirde yaşasalardı girecekleri saf hürmet ve rahmet Sultan Alparslan değil, Roman Diyejon olurdu. Malazgirt'te atılan oklar onların hüsranla buluştururdu. Bunların fikri alınsaydı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmak gereksiz ve maceracı bir girişim diye yorumlanırdı. Hatta o tarihlerde, İstanbul desaret altında bulunmayı Anadolu'da bağımsız ve şerefli yaşamaktan çok daha makul ve münasip kabul edecek kadar dişlerdi İzmir'in işgaline şahit olsalardı olsalardı Tekkiye ne gerek var? Yunan, Munan, kardeş kardeş yaşayalım, gitsin diyecek kadar bugünkü gibi küçülürlerdi. Hatta 26 Ağustos büyük taarruza ardından 30 Ağustos başkumadanlık meydan muhaberesine lüzumsuz insan ve silah kaybı diye bakarlar utanmadan karşı çıkarlardı. Nitekim Aziz Atatürk yaptığı yerden başını kaldırıp mirasını yağmalayanlara baksa ya bunların iki yakasından tutar ya da CHP'nin kapısına kilit asardır. Gönlünü kaybeden insanlar varlığını tesadüflerin akışına teslim etmiş demektir. Türk milletinin özgüvenini tanımayanlar, her zorluk karşısında tahliye kapısı arayanlar kimliksizlerdir. Halbuki biz bu öz güvenle iftihar ediyoruz, itibarımızın ve ifade kudretimizin halaşkarı olarak değerlendiriyoruz. Tarihini bilmeyenler tıpkı yatağına kırgın akan ırmaklar gibidir. Aynısıyla yolunu kaybetmiş, iradesini kaybetmiş, bilincini kaybetmiş, ümidini kaybetmiş, ülkelerini kaybetmiş, ülkesine sırt dönmüş çıkar ve ikbal düşkünlerinden farksız, farksızlardır. Türk milleti ecdadını tanıdıkça, Ecdadını öğrendikçe daha büyük işler yapmak için kendinden inanç ve güç bulacaktır. Bugün tarihi pamuk ipliğine sarılı toplum veya devletlerin nasıl acıklı hallere düştükleri hepimizin malumu herkesin bildiği bir gerçektir. Milli kimliğimizin esasları Türk kültür ve tarih indiğinde damıtılmıştır. Bu kimlik ve nihayetinde bir uğraşan kardeşlik hukuku biz duygusunu kamçılamış felaketler karşısında direnç, çileler karşısında siper işleri görmüştür. Varsayalım içine girdiğimiz tek bir çadır, üstünde yatacağımız tek bir hasır olmasa bile şayet birliğimiz varsa, kardeşliğimiz canlıysa dayanışma ruhumuz ve istiklal sevdamız diriyse inanıyorum ki milli mücadele yıllarında ilk direniş müfrezesi nasıl ödemişte kurulduysa yine aynısı tarih huzurunda gerçekleştirilecektir. Çanakkale savaş esnasında 215 okkalık top mermisini sırtlayan Seyit Onbaşı'yla Kilit su yüzüne çıkan Fransız denizaltısını neferleriyle batıran müstecik onbaşı bu milletin evladıdır. İmkansızlığın kuşatmasını iman gücüyle yarmışlardır. 26 Ağustos 1922'de Afyon Karaysar'da ilk kez düşman uçağı düşüren pilot yüzbaşı Fazıl Bey, Türk milletinin sinesinden doğmuş, ...ve göklere istiklal sancağı çekmiştir. Silahlarımız patlamasa bile... ...kaderlerimizin rotasını çizecek süngülerimiz vardır. Süngü yoksa dahi vicdanımızın taşları... ...husumetin başını yaracak kırattadır. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü... ...saat 6.30'da başlayıp... ...akşamüstü 17.30'da biten... Başkomutanlık Meydan Muharebesinin harcı bu milletin bağımsızlığa düşkünlüğü, esarete düşmanlığıdır. Şu ibret ibret ibret verici tarihi benzerler lütfen dikkat ediniz. Başkomutanlık Meydan Muharebesinde esir alınan Yunan başkomutanı trikopise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın davranışıyla. Bu tarihten 851 yıl önce Malazgirt meydan muharebesinde esir düşen Diyojen'e Sultan Alparslan'ın davranışı aynıdır ve ikisi de asildir, soyludur, merhametlidir. <gülüyor> Çünkü hısnat aynıdır, kan aynıdır, duruş aynıdır. İkisi de Türk oğlu Türk'tür. İmrenilecek hastalık. <Gülüyor> Razi Mustafa Kemal Paşa zaferden sonra Çap köyüne gelip kırık bir kanun üzerine serili haritayı inceleyerek tarihe geçen şu mesajını ve talimatını ilan etmişti. Zalim ve gururlu bir düşman ordusunu akıllara durgunluk verecek kadar kısa sürede İnanılmayacak kadar az zamanda imha ettiniz. Büyük milletimizin fedakarlıklarına layık olduğumuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk milleti geleceğinden emin olmalıdır. Bütün arkadaşlarımın bunu gözüne, göz önüne alarak ilerlemesini, herkesin akıl gücünün, yiğitlik ve hamiyet kaynaklarını yarışırcasına vermeye devam etmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri bütün muhasım çevreler başkomutanlık meydan muharebesinde elde edilen zaferle duracağımızı, kazanılan zaferle yetineceğimizi, bir savunma hattı kuracağımızı düşünürken hesap hatası yaptılar. O günden bugüne ilerliyoruz. Ve ilerlemeyi sürdüreceğiz ve de asla durmayacağız. Bu emir halen geçerlidir. Zalimler dikkat etsinler. Türkiye aleyhine zulüm planı yapanlar ayaklarını denk alsınlar. Kocatepe'den Uzmukınarı oradan da İzmir'e bir parkan pencesi gibi geçip sev gibi akan iradenin Allah Allah sesleri hâlâ tarihin kovuklarında çınlamaktadır. Bizim Afganistan ile ilgili düşüncelerimizi eleştirenlerin duydukları başka bir sesdir. Üzerine basa basa diyorum ki Anadolu'nun savunması Anadolu'da yapılmaz. Bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olma, olamaz. Hızla değişen ve tehdit saçan şartlar karşısında askerlerimizin tahliyesi doğru bir tercih yerinde bir karardır. Ancak ihtiyaç hasıl olursa emperyalizmin terörist taşeronları eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam alacağı sözüyle yeni bir bahane bulma çabasının yol açtığı sis, sis bulutu dağılırsa Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir. Bizim Afganistan konusunda esasa ilişkin görüşümüz değişmemiştir. Bunu, bunun yanı sıra Kabil'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen Hunhar terör saldırısını lanetliyor, Kardeş ülke Afganistan'ın istiklara güvenliğine, iç barış ve huzur ortamına süratle kavuşmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı aklından çıkarmasın ki, tarih yapan da yazan da kahramanlar. Yazan da yapanan muhakkak sadık kalmalıdır. Türk milleti kahraman bir millettir, korkakların zafer hakkı olamaz. Korkaklardan muzaffer çıkamaz. Bugün dünyanın şartları değişmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilen dünya düzeni temelinden sarsılmaktadır. Bu sarsıntı yeni bir düzenin habercisidir. Dün geç kaldı, bugün geç kemeyiz. Bu düzende etkisiz ve pasif hareket edemeyiz. Şiddetlenen paylaşım ve bölüşüm mücadelelerinde Türkiye'nin vicdan vicdanının sesi haysiyet ve hakkaniyetin nefesidir. Hiçbir devletin ne yer üstündeki ne de yer altındaki bir zenginliği meselemiz değildir. Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de muhataplarıyla konuşa konuşa tam bir uzlaşma içinden köklü çözümlerle engellemek asıl öncelik olmalıdır. Kaldı ki Bizim orada din kardeşlerimiz ve soydaşlarımız vardır. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise Afganistan'daki kardeşlerimizde aynısıdır Bu konu bir milli şu bir tarih şuuru konusudur. Merhum hocamız Profesör Doktor Erol Güngör'den mülhem diyorum ki, tarih şuuru tarihin akışı hakkında ...belli bir görüş sahibi olmak demektir. İnsan tarih olaylarını manalı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda tarih şuuru kazanmış olacaktır. Milli devletler milli tarih şuur üzerinde kurulmuşlardır. Milli tarih şuuru millete ait tarihin basit vakalar yığınından ibaret değil de bugünkü kaderi çizen manalı bir zincirin halkaları halinde anlaşılmasından başka bir şey değildir. Tarih bir milletin hayatıdır. Yani hayat içinde karşılaşılan ve büyük ölçüde başkalarından farklı olan şartların ve bu şartlara yapılan tepkilerin hikayesidir. Kültür ise bu tepkilerden doğan inanç, norm ve davranış özellikleridir. Bizim siyasetimiz, bizim önerilerimiz tarih ve kültür havasında orgunlaşmaktadır. CHP bunu söylemiş, ilk şunu söylemiş, bizim için sadece kuru gürültüdür. CHP Genel Başkanı vatanı ve bayrağı kırmızı çizgi olarak gördüğünü açıklamıştır. O zaman vatansızlarla, bayraksızlarla, bölücülerle ne arıyorsun, ne yapıyorsun? Neyi amaçlıyorsun diye sormak en kapi hakkımızdır. Çizgisi olanın fikri olur, duruşu olur, milli mensubiyet olur. Bunlardan mahrum bir siyaset anlayışının üzerinde sadece sandıkta millet tarafından çizilir. Değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım. Bir yanda salgın, diğer yanda sel ve yangın afetleri, kuşkusuz kabus gibi üstümüze çökmüştür. Allah'ın izniyle bu günleri aşacağız. Birbirimize tutunarak, birbirimize kol kanat gelerek huzuru bulacağız. Gerek salkın hastalıktan, gerekse sel ve yangın felaketlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca yarın karşılayacağımız 30 Ağustos 1922'de zaferle düğümlediğimiz başkomutanlık Meydan Zaferi'nin 99. yıl dönümü vesileşiyle şu hatırlatmalarda özellikle bulunmak istiyorum. Türk milleti varlığına ve kaderine sahip çıkacağını fedakarlıklarla ispatlamıştır. Son yurdumuzun üzerindeki kara bulutlar 99 yıl önce dağıtılmıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya tahammülünün olamayacağı açıkça anlaşılmış ve teyit edilmiştir. Türk milleti 30 Ağustos'ta geleceğini kurtarmış, son yurdunda payiler olarak kalacağına aykırmış ve garantiye almıştır. Nitekim Çanakkale'den Donlu kadar oluk oluk akan şehit kanları, katlanılan zahmetler, ödenen bedeller, Türk vatanının etrafını manevi surlarla çevirmiştir. Tam bir inanmışlıkla ifade etmek isterim ki şehitlerimizin aziz ruhları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar muhafızı, ecdadımızın hayır duası ise hepimizin yolunu aydınlatan ve gücümüze güç katan manevi destektir. Zaferlerimizden rahatsız olanlar, bildiğimizden ve beraberliğimizden ünperenler, ve ülken üret, ürek, orada unutulmasınlar ki 30 Ağustos şurayımsı ile varlığını sürdürmektedir. Milletimizin başkomutanlık meydan muharebesi zaferinin 99. yıl dönümünü kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarını aziz şehitlerimizi Rahmet ve milletle hislerimle alıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum. Sözlerime son verirken Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e teşrifleri ve konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Edimes Kutlukliye Başkanımız Ember Demirel Bey tarafından Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile ilgili bir tanıtım kitapçığı yine Bilge Kağan minyatür heykeli Sayın Genel başkanım, başkanım, başkanım Bu Dört Türk Devleti'nin hakkında Kağan'ın heykeli giriş kapımızda Erhali ile birlikte gelen ziyaretçilerimizi Karşı bunun minyatürü Sizin inşallah Düzenizde Nasıl olursa sevgilerin amacıyla, sevgilerin içine ağır değiliz. Yine Saygılar Genel Başkanımıza, ressam Yaşar Zeynaloğlu tarafından yapılan Sakarya Meydan Muharebesi kompozisyonunu anlatan bir tablo takdim ediyor Betim Eskut Belediye Başkanımız Sayın Enver Dünürer. E. Saygılar Genel Başkanımıza yine bırakmıyoruz. Kendilerinden bir ricamız var. Katkıları olan bu park için Türk Tarihi Müzesi ve Parkı Proje Danışmanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Taşal Bey buyursunlar lütfen. Türk Tarihi Müzesi ve Parkı Diyarı Mahallesi Meselerini kazandıran Sayın Yaşar Senolov Beyefendi buyursunlar lütfen. Yine Türk Tarihi Müzesi ve Parkı Proje Mimarı Sayın Alper Çınar buyursunlar lütfen. Tatkıları olan bu değerli şahsiyetlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından günün anısına plaketleri takdim ediliyor. Sayın Genel Başkanım katılımlarınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Müzemizin kapalı alan kısmında bulunan Panoramik galerimizin ziyareti ve akabinde Sayın Genel Başkanımız tarafından açılış ve kurdale kesim törenleri gerçekleştirilecek salondaki toplantımız burada sona ermiştir. Saygıdeğer Genel Başkanımıza ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolunuz açık olsun. Devam edin, devam edin. Tamam. Ben bu telefonun. 3. ve 3. köprü temelini kurdu şehir çıkışları alt üzerinde. Alt üzerinde fikirler ve beraber yaşayan. Daha geç. Arkadaşlar. Bir yol açabiliriz. Mesela aslında tamamdır. Tarih ve yönetmelikte dışlış şartlarında yazılarımız. Bir tane uyarlıklardan konuşun biliyorum. Ama bir tane söyleyeyim. Bir şey daha. Öbür geçebilir. Evet. Hadi o zaman. Evet. evet. Aşağı e, kameraman arkadaşlar bir aşağı alalım, biraz daha aşağı lütfen. Evet. teşekkürler. Burada bir çöpçü çıktı. Çekip çekip. Oileri äh, güzelce temizleyelim. Kaymakçamda. Daha. At sağ ol. Daha. Öyle oturmuş oturum. Tamam.